Uygulamalar ekranı sayfa 2-3 Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomuzun konusu APK düzenleyici programında ses motoru Türkçeleştirme sayfa, APK Benim bulduğum ama çalışmayan Boş bir vojelizer ses motoru var. Kullanmayacağım. Düzenlemesini yaptıktan sonra kaldıracağım ama size uygulamayı nasıl düzenlediğimi gösterebilmek için indirdim. Hatta uzun uzun düzenleme de yapmayacağım. Sadece üstün körü anlatacağım. Neleri değiştirmeniz, nereye ne yazmanız gerektiğini. Başlayalım. Evet ne olarak isimlendirmişim ben bunu? Evet. Vocalizer Studio. Şimdi. <gülüyor> Default dediği dil menüsü programın birden fazla dili olduğu zaman Hangi dili düzenlemek istediğinizi belirtiyorsunuz. Çeviri, uygulamaya dil dosyası ekleyip kendi dilinizde çeviri yapabilirsiniz. Uygulama adı Voca Studio. Bu metinden sese ayarlarında görünecek olan bölüm. Buraya istediğiniz gibi bir isim girebilirsiniz. Metin okuma ayarı açıklaması bu. Mesela Ailin Sentezleyicisi'nde girdiğimizde Vocalizer ses motoru ayarları demesi gibi. Kitaplık ve sunucu ayarları. Buraları kurcalamıyoruz. Gerçi bu uygulamada kurcalasak da kurcalamasak da bir şey olmaz. Çalışma program ama genelde bir virtualizer uygulaması düzenlerken Library ve Proxy bölümü ellenmez. Ellersek program bozulur. Sample Text, Sample text Örnek metin bu. Ee, çal düğmesine bastığımızdaki seslendirdiği örnek. Buraya ne yazarsak uygulamayı kaydedip yüklediğimizde çal düğmesine basınca daha önce buraya yazmış olduğumuz metni seslendirecektir. Pref Language burası işte dile göre ses seçin veya diller ve sesler gibi üst bilgilerin başlıkların olduğu alan. Buraya ne yazarsak ses motoru ayarında da o görünecektir. Mesela dil başına tercih edilen sisi seçin yazarsanız ses motorunun ayarlarında dil başına tercih edilen ses seçin olarak çıkacaktır. Bu arada fazla yüksek sesle konuşamıyorum kusura bakmayın. Ee, akşam saati. Burayla uğraşmıyoruz burası e, hiçbir işe yaramayan boş bir seçenek. O yüzden burayla uğraşarak zaman kaybetmenin anlamı yok. Pre-language this. Yani bakayım. Türkçe Türkiye yazan yere tıkladığımızda bu dil için tercih ettiğiniz sesi seçin. Veya bu dil için önerilen sesi seçin şeklinde çıkan başlığı düzenlememizi sağlar. Buraya ne yazarsak, metinden konuşmaya motoru ayarlarında Türkçe Türkiye yazan yere tıkladığımızda buraya daha önceden yazdığımız metin başlık olarak görünecektir. Burayı kurcalamıyoruz. Burası e, ayarlandığı şekilde kalıyor. Kurcalarsak yine ses motorunu bozabiliriz. Devam ediyoruz. Volume K, volume. Burayı da evleniyoruz. Volume setting. Volume. Volume, setting. Volume. volume setting yani buraya ne yazarsak o çıkacaktır. Mesela atıyorum buraya vav yoğunluğu yazdık. Uygulamayı kaydettik. Bir ses ayarlarına girdiğimizde bur burasını vav yoğunluğu olarak telaffuz edecektir. Çünkü burada vav yoğunluğu yazmışızdır önceden. Volume value, 80. Volume, volume value. Buraları düzenleyebiliriz. Buraları düzenlemekte sakınca yok. Volume value yani saptanmış ses. Yani program ilk kurulduğunda ses seviyesi yüzde kaç olarak gelsin? onu ayarlayabiliyoruz ama burayı ayarladığımız zaman ses seviyesini değiştiremeyiz diye bir kural yok. Zaten burayı ayarlamazsak program bozulur. Buraya illa bir saptanmış değer girmemiz gerekir. Mesela volume value yazan yere 20 yazarız. Kaydederiz. Programı kurduğumuzda ve metin okuma motoru olarak seçtiğimizde programın ses seviyesi Saptanmış olarak yani bizim belirlediğimiz şekilde fabrika çıkışı olarak yüzde yirmi yüzde yirmi olarak gelecektir. O şekilde ayarladığımız için daha sonra ayarını yine değiştirebiliyoruz. Volume max. Volume max, Volume max. Bu e, ses seviyesi maksimum ne kadar artsın? Onu kontrol eder. Burayı da istediğimiz şekilde ayarlayabiliriz. Yani buraya ne kadar değer yazarsanız ses seviyesi o kadar fazla artacaktır. Volume shift bir. Volume shift bir. Volume shift. Ee, bu ses seviyesini yüzde sıfıra çektiğiniz zaman ses seviyesi en fazla ne kadar düşük o, olabilir? onu belirlemenizi sağlar. Volume format. nokta f Volume format diyor. Burayı da kurcalamıyoruz. Burayı da kurcalamamamız lazım. Ayarlandığı gibi kalsın. Rate, rate setting. Rate, rate setting yani konuşma hızı. Buraya mesela Hız yazarsak sadece hız şeklinde görünecektir. Konuşma hızı çarpanı yazarsak konuşma hızı çarpanı olarak çıkacaktır. Burası konuşma hızı ayarının adını düzenlememizi sağlayan bir metin kutusu. Buraya istediğimizi yazabiliriz. Rate value 100. Rate value 100. Rate value 100. Yani e, saptanmış konuşma hızı %100. Bu... Ee, ses seviyesinde olduğu gibi mesela saptanmış konuşma hızını %50 yaparız kaydederiz program kurulduğunda ve metin okuma motoru olarak seçildiğinde %50 ses seviyesinde pardon ses seviyesi diyorum %50 de konuşma hızı olur yavaş konuşur sonra hızlandırılabilir burası e, fabrika çıkışı olan değerdir ve burayı istediğimiz gibi ayarlayabiliriz. Kaldı ki zaten buraya bir değer girmemiz gerekli. Rate max. Rate max. Raid max. 200. Konuşma hızı en fazla ne kadar artabilir? Onu belirlememizi istiyor. Buraya ne kadar sayı girersek konuşma hızı o kadar artacaktır. Rate scale 1. Rate scale 1. Konuşma hızı en fazla ne kadar yavaşlayabilir yine onu ayarlamamızı sağlar burayı sıfır yapabiliriz mesela ama sıfırdan küçük bir değer giremeyiz öyle eksi dokuz eksi bir falan gibi böyle değerler girmeye kalktığımız zaman olmuyor program bozuluyor Buraya en fazla bir yazıyor ya burada o biri silip sıfır yapabiliriz başka bir değer giremeyiz buraya Yüksek değerler girersek de konuşma hızı istediğimiz gibi yavaşlamaz. Hep hızlı kalır. O yüzden burayla ya hiç uğraşmayın ya da buraya sıfır yazın. Yine kurcalanmaması gereken bir ayar. Ayarlandığı gibi kalsın. Burayı da ellemiyoruz. Devam edelim. Pitch Setting yani ton ayarı. Buraya ne yazarsak o çıkacak. Mesela ton seviyesi yazdık metin konuşma motoru ayarlarında ton seviyesi olarak çıkar. Ee, ses perdesi yazdık diyelim buraya metin konuşma motoru ayarlarında ses perdesi olarak çıkacaktır. Pitch Value 100. Pitch Value 100. Pitch Value 100. Bu Yine saptanmış ayar girmemizi sağlar. Mesela buraya 50 yazarız. Kaydederiz. Programı kurarız. Metin okuma motoru olarak seçeriz. Seçtiğimizde saptanmış ses tonu %50 olarak ayarlanmış şekilde gelir. Onu istediğimiz gibi daha sonra değişebiliriz. Değiştirebiliriz daha doğrusu. Bu bir fabrika çıkışı ayarıdır. Burayı istediğimiz gibi ayarlayabiliriz. Saptanmış ayar olarak buraya hangi sayıyı girersek ses tonu da programı kurduğumuzda o şekilde ayarlanmış olarak gelecektir. Pitch max. Evet. Pitch, max. Pitch max yani ton seviyesi en fazla ne kadar incelebilir. Buraya ne kadar çok sayı yazarsak ton seviyesi o kadar incelir. Pitch Scale yine ton seviyesi en fazla ne kadar kalınlaşabilir? Buraya sıfır yaz yazabiliriz en fazla. Yine sıfırdan küçük bir değer giremiyoruz. Pitch Format yüzde yine kurcalamamamız gereken bir ayar. Ayarlandığı şekilde kalsın. Ellemeyin. Ellerseniz bozulur. Burayı da kurcalamıyoruz. Setting Folder. 34 öğeden Path Setting Folder. Buraya istediğimizi yazabiliriz. Fakat yazdığımız kelimenin sonuna bir adet iki nokta işareti bir adet de boşluk eklemek zorundayız. Mesela atıyorum. Ses veri klasörü 2 nokta boşluk. Bunu yapmazsak Programda kararsızlıklar olur kesinlikle buraya ne yazmış olursak olalım so Yazdığımız şeyin sonuna bir tane iki nokta bir tane de boşluk ekleyeceğiz Mesela buraya ses veri klasörü yazdık diyelim Uygulamayı kaydettik kurulumunu yaptık Açtık metinden ses ayarlarında ses veri klasörü diye çıkacaktır veya Ses veri yolu yazdık. Ses veri yolu olarak çıkacaktır. Yani buraya ne yazarsanız o seçeneğin adı öyle görünecektir ama yine tekrar hatırlatmakta fayda var. Ne yazarsanız yazın mutlaka yazdığımız şeyin sonuna bir adet iki nokta, bir adet de boşluk eklemek mecburiyetindesiniz. <gülüyor> Path Value Vocalizer Expressive. Path Value Vocalizer Expressive. Bu saptanmış klasör. Yani bunu nasıl anlatayım size? Ee, i̇şte diyor ses veri klasörü. Story Gemulatede ilk çizgi, sıfıra ilk çizgi Vocalizer X ya da Vocalizer Expressive. İşte onu demesini sağlayan özellik bu. Path Value hangi klasörde? ise ses verileriniz ya da siz ha, e, klasörün adının ne olmasını istiyorsanız ses verilerini e, o klasöre atıyorsunuz. Buraya da o klasörün adını yazıyorsunuz. Yalnız burada da ince bir detay var. Ne yazarsanız yazın. Burada da yazdığınız kelimenin başına boşluk bırakmadan Eğik çizgi koymanız lazım. Mesela atıyorum eğik çizgi Nüans, eğik çizgi Vocalizer, eğik çizgi Vocalizer X gibi. Bir de büyük küçük harf olayına dikkat etmeniz lazım. Dosya yöneticisinde klasörün baş harfini veya tüm harflerini de olabilir. Büyük harfle yazdıysanız. Buraya da büyük harfle yazmanız lazım. Küçük harfle yazdıysanız buraya da küçük harfle yazmanız lazım. Ama mutlaka ne yazmış olursanız olun, nasıl yazmış olursanız olun, yazdığınız kelimenin başına, bakın sonuna değil başına, eğik çizgi ekleyeceksiniz. Boşluk bırakmadan. Yani eğik çizgi, boşluk vojelizer değil, eğik çizgi vojelizer şeklinde. Başına Eğik çizgi koyuyorsunuz, yazdığınız şeyin başına ve eğik çizgiyle yazdığınız şeyin arasında boşluk bırakmıyorsunuz. Devam edelim. Log Text Key, Log Text, Log Text Title, Log Log Text Title, yani burada işte soruyor. Log yazılsın mı? E, log yazma açık, log yazma kapalı gibi. Burada... Log yazılsın mı diye sormasını mı istersiniz? Yoksa soru sormadan log yazma açık ya da kapalı mı demesini istersiniz? Buraya onu yazıyorsunuz. Ee, devam edelim. Mesela buraya log yazma yazma Soru sormasın. Direkt log yazma dediniz. Log text summary of. Apagado. Log text summary of. Yani log yazma kapalı yazıyorsunuz buraya mesela. Üstteki sorunun altına log yazma kapalı olarak geçiyor. Ayarlarda log yazılsın mı log yazma kapalı şeklinde. Hani kapalı yazmak zorunda değilsiniz. Devre dışı da yazabilirsiniz. Aktifleştirilmedi de yazabilirsiniz. İptal de yazabilirsiniz. Ne istiyorsanız onu yazarsınız. Log text summary on Log text summary on yani işte buraya log yazma açık yazarsınız. O log yazılsın mı sorusuna oradaki onay kutusu oluyor biliyorsunuz o. Onu işaretlediğinizde e, buradaki yaz buraya buradaki kutuya ne yazdıysak onu söyleyecektir log yazma etkinleştirildi. Log yazma devre dışı bırakıldı. Şöyle oldu, böyle oldu gibisinden. Bu da düzenleyebileceğimiz son seçenekti arkadaşlar. Aranacak kelime Bu işleri bitirdikten sonra ekranın sağ üst köşesindeki kaydet düğmesine basıyoruz. Program yani ses motoru bizim istediğimiz şekilde kaydediliyor. Sonra kaydetme işlemi başarılı olursa ki çoğu zaman büyük ihtimalle başarılı oluyor. Dosya kaydedildi şeklinde uyarı veriyor. Sonra ee, ara düğme. Ekranın sol alt köşesinde kaldır düğmesi var. Buna basıyoruz. Bu düzenlenmemiş olan orijinal uygulamayı kaldırmamızı sağlar. Daha sonra ekranın e, orta köşesinde alt tarafta yükle düğmesi var. Buna bastığımız zaman bu da bizim az önce düzenlemiş olduğumuz uygulamayı e, yüklemeyi sağlar. One, one. Sayfa 3.3. Apov Erlenç. Ultimate Green Reorder. Kaydı sonuna. Durdur. Bugünkü içeriğimizde bu kadardı arkadaşlar. Her şeyin gönlümüzce olmasını dilerim. Hoşça ve sevgiyle kalın. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle. Hayırlı geceler.